Selam balıkçıklarım, narin balıkçıklarım, ben Şengül, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, güzel kalpli balıkçıklarım. Efendim sizler için benim narin balıkçıklarımı Haziran ayında ne bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık, soğuluk, aklınıza gelebilecek her şey. Haziran ayında neler var, neler yaşayacaksınız? Şöyle önce kahvemden. Ardından tarot melek kartıydı derken şöyle bir çıkıp gideceğim. Hadi bakalım. Benim narim balıkçıklarım da artık sıkıntıların çoğunu aşmış görülüyorlar. Bakın tertemiz ferahlıklar geliyor. Hak ettiler onlar bunu. Canlarım benim. Şöyle bir bakalım. Sevgili balıkçıklarım. Direkt olarak bakın kısa kısa yollarınızı görün. Bunlar şimdi yaz tatili. Tatiller tatil diyorum ben bunları tatil diyorum canlar hadi bakalım şöyle bir bakalım bir inceleyelim benim narim balıkçıklarım güzel insanlar marifetli insanlar onların bayanları çok marifetlidir misafir perverlerdir Allah'ım ya Rabbi, bıkmak usanmak bilmezler misafir onların evinde ne kadar kalırsa kalsın ağız burun eğmezler Biz de öyle derler misafire ağız burun eğilmez derler Hoş, ben de yapmıyorum ama hani meseladan söylüyorum canlar bıkmak usanmak bilmezler acayip derecede misafir perverlerdir. Yok böyle bir şey ya vallahi gece gündüz o biçim ağırlarlar misafirlerini süpersiniz hanımlar marifetli hanımlar canlarım benim onlar onlar güzel insan ya güzel insan ama işte şöyle bir de kaderleri de yüzlerine gülse durun bakalım durun her şeyin hayırlısı. Olur o da olur. Islanmadan dereden geçilmiyor ve güzel insanlar vallahi geçilmiyor ya. Şöyle hemen hadi yince rahat erilmiyor. Mutlaka düşmanla çıkıyor. Engeller çıkıyor. Dert, sıkıntı çıkıyor. Borç harçlığı derken lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Neyse başlayalım bakalım. Önce bayancıklarımızdan başlayalım. Efendim dağın kenarına mı sıkıştık? Ne yaptık biz? Bakın burada bir dağ var sıkıntılar daha oluşturmuş ama şöyle de bir şey var toplanmış artık artık tamam gidecek onlar rahat olun şimdi bayanlarımız çalışan balık burcunun bayanları ama kendi işinizi yapıyorsunuz ama herhangi bir işte çalışıyorsunuz güzel harika tertemiz işinizi yapıyorsunuz ailenizden destek görüyorsunuz evrenden de destek görüyorsunuz bakın Balık burçları temiz kalpli insanlardır. Güzel insanlardır. Çok iyi bilirim kendilerini. Evren de sizi koruyor ha. Mistik güçler tarafından korunuyorsunuz siz. Korunuyorsunuz ama tabi bir şeylerde engel öyle hemen kalkmıyor önümüzden. Biraz badire istiyor. Ve mutlaka sabır istiyor canlarım. Şimdi kredimi çektiniz, yatırım mı yaptınız, her ne yaptıysanız bekleyen bayanlarımız var. Biraz birazcık sabır bakın. Köşede Birazcık sabır. Şu köşeyi şöyle dönmeniz lazım. Hani deriz ya biz köşe dönme. Şu köşenin dönmesi lazım canlar. Döndükten sonra inanın dert yere doğru gideceksiniz. Biraz şeytan. Şeytan ayağınıza dolanmış sizin. Korkunuz var. Çok çabaladım. emeğimin karşılığını alamadım. Diyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Alacaksınız. Şu köşeyi dönmeniz lazım. Adında Y harfi olan, Ü harfi olan, Yine tekrar Y harfi, C harfi, T harfi, A harfi. Yine küçük küçük harfler çıkmış göremiyorum. Bu bayanlarımız, güzel kardeşim, iş hayatında korkuların var. Şu köşeyi döndüğün an, inan tertemiz yere doğru gideceksin. Bak güzel güzel tertemiz kuşlar sana doğru geliyor. Güzel haberlerin gelecek. Hiç merak etme, biraz çabala tamam. Boşlama, boşlamayacaksın, boşladığın an. Düşüşe geçersin demektir. Ha, çok güzel gelinler çıkmış sizde. Düğünleriniz iyi. Barışlar süper sizde. Güzel barışlar çıkmış. Güzel insanlar. Sevgili balıkçıklarım benim. Gelelim bu bayanımızın aşk hayatına. Aşk hayatınız. Bu çalışan bayanlarımızın yüzde si süper çıkmış. Gayet mutlu mesut. Yüzde si yarı kızgın, yarı öfkeli. Böyle yoğun duygular, aman Allah'ım içinde gizliyor, tam dile getiremiyor, hakkını arayamıyor, kandırıldığını, aldatıldığını düşünenler var, dile getiremiyor, içinde gizliyor. Ne diyelim canlar, biraz da geçmişten gelen bir şey bu, onu da geçelim. gelelim beylerimize, beylerimiz, güzel beylerimiz, balık burcunun narin beyleri, işinde gücünde çalışıyorlar, bayağı da bir kendini ispatlamaya çalışan beylerimiz var. Kendi işinizi yapıp da rakiplerle mi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Yoksa terfi olayları falan var ya da zam alayım diye mi yapıyorsunuz? Her ne için yapıyorsanız bunu alacaksın güzel kardeşim. Çok güzel karşılığını alacaksın. Aynen devam et. Çünkü çevren çok temiz çıkmış. Küçük küçük de balıkların çıkmış. Herhalde zam alayım diye yapıyorsun bunu. Çünkü balık paradır güzel kardeşim. Yap sen aynen devam et. Aşk hayatına gelince bu kardeşimizin aşk hayatının da yine %50'si süper, %50'si sıkıntılı çıkmış. Bu sıkıntılı olan kardeşimiz, ilişkisini düzeltmek için, beylere söylüyorum, partneriniz, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, bu insana gel şöyle 2-3 günlük veya bir haftalık tatile gidelim diyeceksiniz. Tatile gideceksiniz, tatil sonrasında, Aramızda düzelmeler meydana gelecek güzel kardeşim. Ha hepinizde mi? Tabii ki de değil bazılarınızda. Canlarım benim. Çünkü barışmayacak olanlar da var. Resmen sırtlarını dönmüşler. Kambur şekilde arkalarını dönmüşler bayanlarımız. Beylere söylüyorum bunu. iki büklüm. Yani size dönmeyenler de var. Ve bu dönmeyecek olanların adında özellikle de T harfleri var. İ harfleri var. Yine var harfler de onları da saçmalamak istemiyorum. Gözüm de görmüyor benim küçücük küçük mini harfleri. Artık ne diyeyim arkadaşlar daha fazla gözüm görmüyor. F harfi olanlar, L harfi olanlar, V harfi olan bayanlar biraz sıkıntı yaratabilir. Sizinle tatile gelmeyebilir sevgili balık beyleri. adında olabilir, soyadım olabilir fark etmiyor. Mırın kırın edebilirler çünkü fena derecede arkalarını dönmüşler sizlere. Çünkü niye yapıyorlar bu bayanlar bunu? Hayallerinin yıkıldığını düşünüyorlar. Beni mutlu etmedin niye düşünüyorlar. Bir şey çıkmış onu ben dile getiremem. Gecikmiş mutluluk diyelim. Neyse onu ben karıştırmayacağım canlar. Bazı şeyler dile gelmiyor. Seviyorum sizlere gelelim delikanlılarımıza. Delikanlılarımız benim balık burcumun delikanlılarını kim anlatıyor? Bu pişmanlıkla bu karanlığa saplanmış üst tarafta bakın resmen delikanlılar iki büklüm ağlayanlar var canlar işinden mi kovuldun yoksa örnek veriyorum haberin olsun haftaya işine son vereceğiz bizim işimiz buraya kadar haberimi aldığım bir pişmanlık bir gözyaşı işimi kaybettim ben diye aman Allah'ım onunla da kalmıyor aşk hayatı da kötü çıkmış bu oğlumuzun sevgili balık burcunun güzellerinin Yapacak bir şey yok canlarım benim ya. Her şeyin hayırlısı aşk hayatında. O giderse başkası gelir İşinizde O mu gitti? Başkası gelir. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı. Gelelim genç kızlarımıza. Genç kızlar siz daha şansa çıkmışsınız. Bolca kısmetleriniz geliyor Haziran ayı içerisinde. Kendinizi kimlere ispatlamaya çalıştıysanız bu ispatlamaya çalıştığınız kişilerden size güzel haberler kısmetler gelecek canlarım benim narin balıkçıklarım. Gelelim bayanlarımıza. Ev hanımları bazılarınız korku içinde, bazılarınız endişe içinde, borç harç olup çocuk, sıkıntılar derken hiç merak etmeyin. Ama eşiniz, ama eşinizin ailesi, ama kendi aileniz tarafından ödüllendirilecek. Gönlünüz alınacak. Hiç merak etmeyin. Sevgili bayancıklarım, ev hanımlarına söyledim bunu. Eşiniz de gönlünüzü alabilir bakın. Gel şöyle iki günlük bir tatile gidelim. Şöyle gözüm gönlün açılsın diyebilirler size. Sevgili ev hanımları, güzel insanlar. Siz de ferahlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Gelelim evli olan balık burcunun güzellerine, çiftlere söylüyorum bunu. Evinizde, hanenizde, eşinizde kalbiniz mi kırıldı, takıştınız mı, inatlaştınız mı, birbirinizi mi üzdünüz? Her neyse barışma sağlanılacak eşiniz size çiçek uzatacak gönlünüzü alacak güzel kardeşim canlarım benim kalbiniz mi kırıldı incindiniz mi tartıştınız mı bir noktada anlaşamadınız mı Eşiniz sizin gönlünüzü alacak barışlar oluşacak ortak noktada bir daha bunları yaşamamak için anlaşmalar yapacaksınız eşlerinizle güzel kardeşlerim gelelim sağlık durumuna Sizde daha çok bel rahatsızlığı çıkmış. Sanırım bel rahatsızlığı denince benim aklıma direkt olarak fıtık geliyor canlarım. Fıtık ameliyatları çıkmış sizde. Çünkü bel ameliyatları çıkmış. Bu belde ne olabilir? Fıtık. Bel fıtığı çıkmış sizlerde. Tamam güzel ama şöyle de bir şey var. Aslanınız da çıkmış. Ha? Güç dipten geliyor sizde. Biraz zamanı var ama aslanınız da çıkmış. Artık tamam güçlü bir şekilde bir yerlere doğru gideceksiniz siz. Güzellerim benim, canlarım benim. Hiç sıkmayın canınızı. Kısa kısa, yurt dışı pek vermemiş. Ama kısa kısa tatiller, mutluluklar sizlere iyi gelecek. Hiç merak etmeyin. Güzel güzel barışlarınız var. %50, %50 çıkmış barışlarınız. Hiç sıkıntı etmeyin. Sağlık olarak bel fıtığı çıkmış sizlerde canlar. Onun dışında güzel haberler alacaksınız sağlığınızla ilgili. Çok güzel haberler alacaksın. Hani muayenelerden mi geçtiniz veya geçecek misiniz? Korkulu bir şey yok. Hastanede yoğun bakımda yatan ağır vesaire onları konuşmuyoruz arkadaşlar. Onlar Allah'ta. Onlara bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Elimiz ayağımız tutuyor örneğin ben. Benim gibiler için geçerli bu söylediklerim. Kanser tedavisi görenler var. Kalp ameliyatından hastanede yapanlar felçliler yoğun bakımda can çekişenler şimdi bunları ben iyi diyebilir miyim diyemem onlar tamam onlar buradan çıkmış onlar Allah'ta bizlerin yapabileceği bir şey yok yüce Allah onlara şifa versin gelelim benim narim balıkçıklarımın şanslısınız siz maddiyatta bakın güzel balıkçıklarım bay bayan hepinize söylüyorum bu sene şanslısınız ben zaten yıllığımdan da biliyorum özellikle taş pallarımdan biliyorum Aralık ayının 15'ine dönerseniz orada da görürsünüz en şanslı 2019 yılının en şanslısı balık burcu çıkmıştır. Canlarım benim güzel insanlar sıkıntı etmeyin. Bakın bu bir miras olabilir. Boşanma durumunuz mu var? Nafaka, tazminat veya bir yerde çekilişe katıldığınızda küçük çaplı çekilişi kazanabilirsiniz güzel kardeşlerim. Küçük çaplı 6 da 5 tutturabilirsiniz. Şans oyunlarından. Bir güzellik bir toplu bir şey gelecek size. Hakkınızı bakın. Hemen yan tarafında ağaçlarınız. Çam ağacı aman Allah'ım. Diğer taraf tamamen tertemiz. Şöyle bir bakalım harfler görebilecek miyim? Yine küçük küçük harfleriniz çıkmış. Benim büyüteç mi kullansam ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar. Ben küçük harfleri göremiyorum. Bu yüzden sizlerin affına sığınıyorum. L, T, Y, S aman Allah'ım F'ler tertemiz güzellikler gelecek hayatınıza. Güzel insanlar bu harftekiler Z'ler, N'ler, L'ler, J'ler güzel güzel haberler, barış haberleri alacaksınız. Veya iş başvurusu yaptınız bunların haberlerini alacaksınız güzel insanlar. Hiç sıkmayın hiç üzmeyin kendinizi. Ölümlü dünya kimseye kalmaz. Ne güldük, eğlendik, ne yaşadık o kadar. Sıkmayın canınızı, gözünüzü seveyim. Biz de şöyle derler, sevgili balıkçıklarım, Ağaç mezarlığı yok derler. O ne demek derseniz, açlıktan ölen var mı derler. Afrika'yı saymayalım. Mevzu bizim ülke değil mi? Tamam, bitti. Afrika'da evet var. Açlıktan ölenler var ama yapacak bir şey yok. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Bizim ülkemize bakacak olursak açlıktan ölen yok. Ne yapalım Afrika'dakilerin Allah yardımcısı olsun. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok canlar. Bakın güzel tertemiz şanslar size doğru geliyor. Balığa dönüştü bakın. Sizin toplu Mevla balığa dönüştü. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Barışlarınız var. Namaz kılanlar çıkmış. Allah kabul etsin. Dualarınız kabul olmuş. Evet çok çok çok güzel. Çok çok küçük küçük çıkmış harfler. Allah'ım. Bu yüzden şimdi sallamak da istemiyorum arkadaşlar. Ne diyelim bakın sıkıntıları atacaksınız elinize geçen Mevla ile birlikte sıkıntıları atıyorsunuz. Canlarım benim. Güzellerim. Harika insanlar. Canlar çok güzel. Bir tane de küçücük bir yılanınız çıkmış bakın. Tam feraha gideceğiniz sırada küçük bir yılan. Fakat bu yılan, bu yılan size zarar veremeyecek canlar. Veremeyecek çünkü uç gelmiş artık oradan kayıp gidecek o. Siz artık feraha gidiyorsunuz. Siz feraha doğru giderken sizin ferahlığınız o yılanı fırlatıp atacak. Zaten küçük bir yılan. Öyle güçlü biri değil bu insan. Yılan mu Tabii ki de değil insan o insan. Ah canlarım benim düşmanlar mutlaka çıkıyor bir yerlerden ama merak etmeyin uç raddeye gelmiş o o uç raddeye gelmiş onun işi bitecek hmm. yanında da hemen harfler de çıkmış ben söyleyeyim yine de de siz bilin M harfi, N harfi, Z harfi, H harfi, K harfi, E harfi, B harfi olanların düşmanı bu aman Allah'ım lütfen dikkat edelim o yılana dikkat edelim sizin harflerin üstüne Çöreklenmiş demeyeyim de şöyle kıvrılmış üstüne doğru. Ama nasıl diyeyim gitti gidiyor merak etmeyin. Tam uç raddeye gelmiş artık. İş hayatınız sevgili balıkçıklarımı bu yapılarımı ve onlara düşman mı Allah aşkına. Ah ah. Atsanız atılmazlar satsanız satılmazlar. Sevgili balıkçıklarım benim düşmanları diyorum. Atsak atamayız satsak satamayız. Kapıdan kovuyoruz bacadan giriyorlar. Ben artık onlarsız yapamam diyorum. O dereceye geldim yani canlar. O dereceye getirdiler beni. Ben kaçtıkça kovaladılar. Yok ben artık tamam şey yapmıyorum yani kaçmıyorum da kafa yormuyorum da. Canlarım benim. Ha, bu arada ben size bir şey daha söyleyeyim. Burada benim bir şey daha dikkatimi çekti sevgili. Balık Burcunun güzelleri, özellikle de Balık Burcunun bayanlarından dikkatimi çekti benim. Söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim ama neyse ben sizi sevindireyim, söyleyeyim canlar. Özellikle burada bir şey gördüm. 3-5 ay değil, 2 ay değil, 6-7 ay değil. Kesinlikle o süreç içinde ayrılan Balık Burcu bayanları için geçerli değil. Beyleri de kapsıyor. Fakat ağırlık da bayan var canlarım. Güzel bir haberim var size. Bir yıl önce ayrıldınız. Eş, eski eşiniz olabilir. Eski nişanlı, sözlü, eski sevgili, her kim ise bu insan bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl hiç fark etmiyor. Ama bir yıldan aşağıya değil. Onu söyleyeyim yani. Yeni değil bu. Yani bir yıldan bile hatta geride diyebilirim. Bir buçuk, iki yıl, üç dört yıl önce eşinizden mi ayrıldınız? Sevgiliniz kimse bu insanlar pişmanlık içindeler canlarım benim. Geriye bakış yapmışlar. Çok pişmanlar ama size de sokulamıyorlar. Ne hataları varsa artık geçmişte ne yaşadıysanız sizin bu eski partnerleriniz tamamen artık bitmiş ama böyle de bir şey var. Tamamen bitmiş. Birkaç yıl önce ayrılmışsınız. Seni tamamen kaybetmiş bu insan şu an için geriye bakış yapıyor partneriniz ben balığı tamamen kaybettim böyle bir hatayı nasıl yaptım ben daha onu artık geriye kazanamam biz daha geriye dönemeyiz bakışı yapmışlar sizin eski partnerleriniz canlar bayanlar özellikle size söylüyorum <gülüyor> Allah'ım zaten bir şeyin kıymeti ne zaman kaybedildi ondan sonra bilinir bu da sizlere haberim olsun. Neyse iş işten geçmiş diye söylemek istemedim ama söyledim hadi bakalım. Bu da güzel bir haberdir sizler için değil mi canlar? İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık derken buyurun. Efendim bel rahatsızlığı, bel bel, bel rahatsızlığı. Fazla kafayı yormuyoruz. Yeter ki Allah beterinden korusun. Gelelim iş hayatımıza. Özellikle de bayanlarda gördüm bunu. Beylerin ki iyi çıkmış bayanlarda gördüm böyle bir hırs hali bir kaybeder miyim korkusu bazı şeyleri askıya almışlar bir küçük sıkıntıları kalmış güzel kardeşim hiç merak etme onun etkisi altındasın kazanmak istiyorsun hiç merak etme kader çarkı işlemeye başlamış tıpkı burada da söylediğim gibi senin olan zammı terfi mi neyin nesi bu niçin mücadele ediyorsun şöyle köşeyi döndüğün an güzelliğe doğru gideceksin demiştim. İşte bu o şanslı yere doğru gideceksin diyor. Kader çarkı aynı şey beylerimiz için de geçerli. Sevgili kardeşlerim, bel rahatsızlığınız olabilir bundan dolayı ki o çıkmış zaten burada. Daha çok ağırlıkta bel rahatsızlığı çıkmış. Sevgili kardeşlerim, istirahat almış beylerimiz olabilir. Merak etmeyin, çoğunu atlatmışsınız. Tek bir engeliniz kalmış. İşinizin gücünüzün etkisi altındasınız. Merak etmeyin ayaklanacaksınız. Güzel haberler alın. Tekrar işinize başlayıp kaderinizi değiştirmeye devam edeceksiniz. Çünkü ne yapıyorsunuz? Çalışarak üreterek kazanmaya kendi ayağınızın üstünde durmaya devam edeceksiniz güzel kardeşlerim. Gelelim aşk hayatına. Aşk hayatımız bakın güzel çıktı. Artık eskinin olumsuzlukları bitti. Karşınıza çıkacak olan talipler Özellikle genç kızlarımıza güzel talipler gelecek demiştim haberler geliyor. Güçlü karakterler, işi gücü olan insanlar çok güzel bir karttır. Elektrik alabileceğiniz, aşık olabileceğiniz bay bayan hiç fark etmiyor. Hepiniz için söylüyorum. Kişiler yolunuza çıkabilir. İlişkiniz mi var? Evli misiniz? Tekrar eşinizle anlaşabilirsiniz her konuda güzel kardeşim. Çünkü anlaşmalar da çıkmış burada. Geçmişin verimsizliği bitti artık hayatınıza güzellikler geldi bakın güzellikler geçmişin olumsuzluğu bitiyor anlaşmalar yapıldı evlilerde sevgili olanlarda evini yuvasını seven bir birey haline geleceksiniz. Az önce tabağın kenarında gördüğüm yılanı görün siz yan dönüyorsunuz yılan şaşkın bir vaziyette bakıyor kara kedi düşman yılan fark etmiyor hepsi aynı. Güçlü bir şekilde maddi manevi her yönden anlaşma sağlanılıyor. Geçmişin anlaşmazlığını bitiriyorsunuz. Evini yuvasını seven brey halini alacaksınız. Evli olmanız gerekmiyor. Sevgililer için de aynı şey geçerli. Canlarım benim. Gelelim sağlık durumuna. Yardım görebilirsiniz. Kolunuz mu ağrıyor? Beliniz rahatsız da mı kalkamıyorsunuz? Gönülleriniz alınabilir. Hakkınız olan size verilebilir. Sizin gönlünüzü hoş etmek için sizi tekrar ayağa kalksın. Bu şekil geceleri rahatsız olup belinden ağa beliniz ağrıyor. Bel rahatsızlığından dolayı uykusuzluk yaşıyor balık burcu diye. Aileniz size dikkatle davranabilir. Gönlünüz alınabilir. Ya da sinir rahatsızlığınız olabilir. Haksızlıklar karşısında başınız ağrıyabilir canlarım. Şimdi hep de bel demeyelim. Tamam fincanım da bel ağırlıkta çıkmış. Ama güzel haberler alacaksınız canlar. Ağlamayalım lütfen bakın. Sizin bu psikolojik men uykusuzluğunuz, rahatsızlığınız eşinizi, çocuklarınızı, sizi seven insanları üzecek, rahatsız edecek. Sizlerin gönlünü alacaklar. Sizlere ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışacaklar. Dikkatli bir şekilde yapacaklar bunu sizi bu vaziyette bu halde istemedikleri için yapacaklar hiç merak etmeyin güzel kardeşim ben sağlığımı kaybettim diye ağlamayın üzülmeyin güzel haberler gelecek tekrar toparlayacaksın tekrar sağlığına kavuşup yüzde yüz kavuşamayız en azından elimiz ayağımız tutar şu yattığımız yerden kalkacağız kalkacağız tekrar hayatımıza devam edeceğiz güzel kardeşlerim tamam hiç sıkıntı yok ne diyormuş meleğim? Yapma, değiştin artık, değişimi kucakla diyor. Melek söylüyor bunu benim narin balıkçıklarıma. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Belinden de rahatsız olsan, kolundan da rahatsız olsan, kalbinden de rahatsız olsan o da bir yeniliktir. Evrenin vardır bir bildiği canlarım. İmtihan oluyoruz. Yüce Allah bize bu derdi verirken benim balığım ağlayacak mı yoksa haline şükür mü edecek? İmtihanı da olabilir bu. Ne yapıyoruz? Beterin de beteri var diyerek halimize şükrediyoruz. Ne kadar şükredersek o kadar kolumuzu havaya kaldırır. Kendimizi dinç hissederiz. Bazen evren biz kullarını sınamaya alıyor canlar. Ne olursa olsun Halimize şükredeceğiz. Lütfen değişimi kucaklayalım. Korku yok tamam. Ağlama yok bitti. Benim narin balıkçığımı ağlamamalı. Böyle bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar, güzel balıkçıklarım benim. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa